Etimesgut'ta kadının sadece adı yok. Kadına hizmet var. Etimesgut Belediyesi olarak kadınlarımıza özel olduklarını hissettiriyor, onları her zaman destekliyoruz. Kadınlarımızın yaşam kalitesini artıran hizmetlere imza atıyoruz. Aile Akademimizle kadınlarımıza ücretsiz psikolojik destek ve rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Eti SEM kurslarımızla her yıl 5 bin kadınımızın meslek ve beceri sahibi olmalarını sağlıyoruz. Biz buraya gelerek hem sosyal açısından hem psikolojik açıdan çok faydalanıyoruz. Çok memnunuz. Emekli olduktan sonra çok büyük stres yaşadım. Sonra böyle bir sosyal tesisin kurulduğunu duyunca hemen bu merkezlere geldim. Kurslar tamamen ücretsiz. Çok faydalanıyorum. Buradan mezun olduktan sonra elimdeki Etim Eskut Belediyesi'nin bana sağladığı belgeyle beraber bir iş yeri açmayı düşünüyorum. Atakent El ve Yöresel Merkezimizde kadınlarımızla birlikte üretiyoruz. Belediyemizin bize verdiği imkanlarla burada çalışıyorum. Üretiyoruz, aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Buradan başkanımız Enver Demirel'e teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladığı için. Ben de Oça. Kek, kurabiye bölümünde çalışıyorum. Bununla eşime, katkı, aileye katkıda bulunuyorum. Böyle idame ettiriyoruz. Kadın olarak üretiyorum. Belediyemiz kadınlarımızın yanında. Bize 365 gün destek de oluyor. Etmezkut'ta sadece 8 Mart'ta değil, 365 gün her gün eğitim faaliyetleri var. Kültür ve sanat etkinlikleri var. Her şeyden önemlisi kadına istihdam var. Etmezkutlu olmak bir ayrıcalıktır. Kent Konseyi Kadın Meclisimizle kadınlarımızı sosyal hayata daha çok dahil ediyor, yönetimde birlikte hareket ediyoruz. Kadınları mutlu etmek çok da zor değil aslında. Sebep Etim Eskut Belediye Başkanı Sayın Enver Demirel'in çok samimi bir insan olması ve bunun hasebinde de kadınlara her zaman, biz bayanlara destek olması bizleri mutlu ediyor. Tabii, dolayısıyla da işimizdeki motivasyonumuzu arttırıyor. Burası bana bir aile oldu. Arkadaşlar abla oldu, yeri geldi anne oldu. E, 4 yıldır buraya gelip gidiyorum, çok mutluyum. Etimeskut Belediyesi'nde olmaktan, burada kadın olmaktan çok mutluyum. Dünyaya gelişteki, yaratılıştaki kadının öneminin farkındalığı içerisindeyim. Aynı zamanda bu farkındalığı bana, şahsıma ve biz kadınlara sunan e, Sayın Enver Demirel Başkanımızın çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Etimeskut'ta yaşamanın ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Halide Edip Adıvar Hanımlar Konağı ve Devlet Bahçeli Tesisleri Hanımlar Konağımızla kadınlarımıza sosyalleşme imkanı sağlıyoruz. Yaş almış kadınlarımıza erin evimizde özel hizmetler sunuyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimizle engelli çocuğu olan kadınlara nefes oluyoruz. Bütün çalışanlar olsun ellerine emeklerine sağlık gerçekten de takdire şayan... Çok güzel emek vererek bizlere sahip çıkıp da kol kanat geriyorlar. Türk Tarih Müzesi ve Parkı heykel ve bilgi panolarımızda kahraman kadınlarımızı tanıtıyor, onları ölümsüzleştiriyoruz. Etimeskut Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Onlara inanıyor, güveniyor, değer veriyoruz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.